Şöyle günah işlersen ona yanlışını göster onu kazanırsın seni dinlerse ona yanlışını göster Onu kazanırsın seni dinlerse Se iki can al yanına tekrar onunla görüş ki ona şahit olsunlar senin suçlamana ona yanlışını göster deriz. Şahit olsunlar senin suçlamana Ona yanlışını göster der insan. derse dinlemeyi Hakkın toplumuna anlat olayı Onu düşkünle koy aynı kefeye Ona yanlışımı göster deriz. Onu düşkünle koy aynı kefeye Ona yanlışlık göster, göster. Ya i̇man ederiz Biz tövbe edenleri affederiz Onlara kardeşiz, yoldaşız deriz Ona yanlışını göster deriz Kardeşiz, yoldaşız deriz Ona yanlışı göster deriz